Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar temmuz 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yaylar geçtiğimiz ay boyunca özellikle tutulmalar döngüsünü hazmettiğimiz olanları sindirmeye çalıştığımız biraz savruk bir süreç yaşadık. Temmuz ayında ise tamamen dengeler değişiyor. Temmuz sonu itibariyle çok ekstrem değişimler yaşanacak gibi gözüküyor. Şimdi bakalım siz sevgili yay burçları için temmuz ayında Hangi gökyüzü etkileşimleri aktif olacak videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterirseniz çok mutlu olurum. Aynı zamanda beni instagram üzerinden takip edebilir ve zil tuşuna basarak bildirimleri açabilirsiniz ve böylece yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olursunuz. Evet, hemen Temmuz ayı gündemine geçmek istiyorum. 2 Temmuz günü dikkat çekiyor Temmuz ayı içerisinde. Burada özellikle Mars-Prüto karesi, Merkür-Satürn üçgeni ve Merkür-Neptün karesi ile beraber hem incil etkileşimlerin olduğu hem sert etkilerin olduğu bir gündem var. Tabii ki burada kişisel doğum haritalarına göre farklı farklı tezahürler olacaktır. Mars-Plüto karısına baktığımız zaman Mars'ın 27 derece koç, Plüto'nun ise 27 derece oğlak burcunda bulunduğunu, yani sizin haritanızın 2. ve 5. evlerinde etkili olduğunu görüyoruz. Bu noktada özellikle parasal konularda biraz temkinli olunması sinyalini veriyor bu etkileşim. Kariyer gelirleriniz, kazançlarınız, kendinize atfetmiş olduğunuz değerle alakalı size sorgulamalar yaptıracak süreçler yaşayabilirsiniz. Özellikle çocuklarınızın ihtiyaçlarıyla alakalı biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. veya bu bir aşk meselesi ise şayet kendinize duymuş olduğunuz güveni ve değeri sorgulamak zorunda kalacağınız bir süreçten de bahsediyor olabiliriz. Merkür-Satürn üçgeni ile beraber özellikle ikili ilişkilerde güzel uzlaşı, alanları yakalayabileceğiniz, iletişim fırsatları yakalayabileceğiniz, kazıcı çözüm yolları bulabileceğiniz bir imkan varken, Merkür-Neptun karesiyle de e, özellikle ailevi konularla alakalı veya yaşadığınız yer varsa taşınma gündemlerinizle alakalı biraz e, zorluklar yaşanabilir. Özellikle ev almak, taşınmak, kontrat imzalamak gibi gündemleriniz varsa e, o evraklara dikkatli bir şekilde imzalar atın veya size söylenen şartların arkasının peşine düşün derim aksi halde bir takım hayal kırıklıkları da yaşanma ihtimali var 5 Temmuz tarihine geldiğimizde Mars'ın Koç burcundaki transite tamamlanıyor ve Mars Boğa burcunda transite başlıyor olacak Mars'ın Boğa burcu geçişiyle beraber 6. ev alanlarında bir hareketlilik söz konusu. Günlük temponuzun çok daha yoğunlaşacağı, çok daha hareketli olacağınız, özellikle parasal durumunuzu iyileştirmek adına belki farklı işler veya yoğun bir tempoya gireceğiniz bir süreçten bahsedebiliriz. Tabi bu durum biraz e, sağlıkla alakalı da dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Evet, temponuz yoğun olabilir ama e, bir takım sağlık e, gündemlerinin ön plana çıkmaması için e, kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Fiziksel ve mental sağlığımıza Dikkat etmemiz gerekiyor Yine 5 Temmuz tarihinde Merkürün Yengeç Burcu Transiti Başlayacak Merkürün Yengeç Burcu Transiti ile beraber Gündem maddeniz biraz ikili ilişkilerden Parasal konulara Borçlara ödemelere yönelecek gibi gözüküyor Bu ay sizin için daha çok Bütçe çıkarmak Gelir gider dengesi kurmak Kendi gelirlerinizi Test etmek giderlerinizle e, ölçüştürmek gibi e, süreçleri tetikleyecektir. Bu noktada tabi Merkür'ün e, 8. evinize geçmesiyle beraber bir takım ekstra mali kaynaklarla alakalı da haberler alabilirsiniz. E, destekler görebilirsiniz. Bunlarla alakalı araştırmalara da girebilirsiniz sevgili yay burçları. 9 Temmuz tarihine geldiğimizde ise Merkür-Jüpiter karesi var. E, Merkür-Jüpiter karesi biraz Büyük sözlerden, büyük cümlelerden ve büyük iddialı kararlardan uzak durmamız gerektiğini gösteriyor bizlere. Merkür 7 derece yengeç burcunda, Jüpiter ise 7 derece koç burcunda bulunmakta. Burada tabi özellikle yine 5. evde 8. evde etkili olacak bir görünüm olduğu için... Borçlarla alakalı belki krediler, ödemeler, çocuklarla alakalı gündemler yani çocuklarınıza bir takım maddi sözler vermeden önce dikkat edebilirsiniz örneğin. Veya flörtünüze, sevgilinize bir takım hediyeler almak istiyorsanız yine çok açılmamakta fayda olacaktır. Aynı zamanda tabii bu bir aşk meselesi ise bu noktada çok saplantı haline getirdiğiniz, çok büyük tutku duyduğunuz bir konuyu aslında obsesyon haline getirdiğinizi fark edeceğiniz etkileşimlerde söz konusu olabilir gibi gözükmekte. Evet, 10 ila 13 Temmuz arası güzel etkileşimler var. Güneşin Uranüs'le, Venüs'ün Satürn'e destekleyici görünümleri var. Burada özellikle iş ve kariyer alanında elde ettiğiniz mali fırsatlar adına bir takım durumlar ortaya çıkacak ve ikili ilişkilerde de dediğim gibi güzel başlangıçlar, güzel ortaklıklar veya mevcut ilişkiyi iyileştirmeye, şifalandırmaya, yeni bir boyut kazandırmaya dair imkan ve olanaklarda süreçte aktif olacak gibi gözükmekte. Evet 13 Temmuz tarihinde aynı zamanda bir dolunayımız var. Oğlak Burcu'nun 21 derecesinde meydana gelecek. Bu dolunay sizin haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Demek ki yine parasal konular gündemde sevgili yay burçları. Özellikle mevcut işinizle alakalı bir değişim yakalayabilirsiniz. Ek bir gelir elde etme arayışına girebilirsiniz. Bir iş değişikliği, mali durumda yaşanabilecek ani bir gelişme, belki büyük bir harcama sizi oturup bu konuları düşünmeye sevk edebilir. Yani ben neyi başarabiliyorum, neyin altından kalkabiliyorum. Hani yayın o iyimser tarafı vardır. İşte bunun biraz daha sanki ciddiyetle, resmiyetle yüzleşeceği bir süreçten bahsedebiliriz. Yani hallederiz dediğiniz konular varsa bunlar bir bir önünüze çıkabilir ki zaten hepimiz benzer süreçlerden geçiyoruz esasında. Evet 14 Temmuz tarihinde Venüs Neptün karesi etkin oluyor. Venüs 25 derece ikizler burcundayken Neptün 25 derece balık burcunda. Burada özellikle evli olan yay burçlarının e, biraz daha temkinli olması gerekebilir. Yeni bir evlilik kararı alırken, yeni bir ilişkiye başlarken, belki ev taşırken, eşinizle alakalı önemli kararlar verirken algılarınızın realiteyle uyuşup uyuşmadığını iyi test etmeniz gerekiyor. Bir takım yalanlar dolanlar, kandırmalar, kandırılmalar da söz konusu olabilir. Temkinli olmakta fayda var. Özellikle işinizle alakalı ortağınızla alakalı muhatap olduğunuz kişiler, danışmanlık aldığınız kişiler, dediğim gibi bir taşınma, yer değişikliği, ev alma arazi alma gibi gündemler varsa biraz daha temkinli olun. Biraz daha şüpheyle yaklaşın derim ben. Evet, 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde Neptünün enerjileri bizleri biraz yumuşatacak. Neptünün önce Merkür ile sonra Güneş ile güzel etkileşimleri olacak. 4. evde özellikle daha geniş bir eve taşınmak istiyorsanız ailenizle alakalı bir hayaliniz varsa belki elinize bir para geçsin ve evimi taşırım, kiralarım ev alırım, arazi alırım ailemden gelecek bir miras konusunu çözüme kavuşturmak istiyorum gibi gündemleriniz varsa şayet Bunlarla alakalı çok pozitif etkileşimler olacak gibi gözüküyor. Yani bir tık daha hayallerinize yaklaştığınızı hissettirecek deneyimler olabilir. Tabii ki doğum haritalarınızı destekliyorsa özellikle 25 derece yengeç ve 25 derece balık burcu civarında ve bu derecelerin aktif olacağı bir süreçten bahsedebiliriz. 18 Temmuz tarihinde Venüs ikizler burcundaki transitini tamamlayıp yengeç burcuna geçiyor. Venüs'ün yengeç burcu geçişiyle beraber tabii ki özellikle e, destek görmek, e, borçlarınızı ödemek, elinize geçecek ekstra imkanlar, e, maddi manevi desteklerle alakalı pozitif bir süreç olacaktır. E, elinize bir miktar para geçebilir. Dediğim gibi bir miras nafaka tazminat, hak edişle alakalı gündem ortaya çıkabilir. Bununla beraber e, kendinizi içsel anlamda daha huzurlu hissedeceğiniz bir ilişki, bir ortaklık, bir destek. Bir dost eli de sırtınıza dokunabilir sevgili yay burçlarım. Evet, 18 ila 20 Temmuz arası biraz sert etkileşimler var. Plütonun sert etkileri özellikle Merkürle ve Güneşle karşı karşıya gelmesinden mütevellit. Buradaki etkiliye baktığımız zaman sizin yine ikinci eviniz ve sekizinci eviniz. Yani yine parasal alanlar aslında tetikleniyor. Burada hiç beklenmedik bir borç, hiç beklenmedik bir ödeme, büyük bir riskin altına girmek, kaynaklarını aşan sözler vermek veya bir yerden beklenen paralar varsa bunlarla alakalı hani ufak tefek aksiliklerin ortaya çıkması gibi durumlar da olabilir. Çok keskin konuşmamaya çalışın, rest çekmemeye çalışın, meydan okumamaya çalışın derim. Aksi halde tabii ki bu enerjiler sizi biraz zorlayacak olabilir. 19 Temmuz'da ise Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Merkür'ün Aslan Burcu geçişiyle beraber özellikle 9. ev konularında bir hareketlilik olacak. Uzak diyarlar, seyahatler, yurtdışı bağlantılı konular, eğitim, kariyer ve hukuksal gündemlerle alakalı zihninizin daha aktif olacağı bir süreç başlayacak sevgili yay burçları Evet 22 Temmuz'da. Güneş de aslan burcuna geçiyor. Demek ki bu alana biraz daha fokuslanıyorsunuz. Eğitimleriniz, hayalleriniz, hedefleriniz, okuduğunuz, araştırdığınız konular vesaire, Bu alanda bir fokuslanma, ışığı biraz daha o alana kaydırma gibi gündemler etkili olacaktır. Evet. 25-26 Temmuz tarihlerinde biraz sert etkiler var. Özellikle parasal anlamda çok fazla açılmamaya çalışın derim. E, ve iş ortamından arkadaşlarınızla bir takım çatışmalar yaşanabilir. Çok sert e, tavır ve tutumlar içerisinde olmamaya gayret gösterin. 28 Temmuz'da ise... Jüpiter retrosu başlıyor Jüpiter 8 derece Koç burcunda retro harekete başlayacak sizin 5. evinizde Jüpiter Mayıs ayında kısa süreliğine Aslında Koç burcuna geçti ama 2023 senesine tam anlamıyla bu etkileri hissediyor olacağız bu retro sürecinde özellikle Aşk hayatınız çocuklarınız spekülatif taraflarınız belki gizli ve heyecan duyduğunuz alanlarla alakalı bir takım küçük şanslar elde etmiş olabilirsiniz. Belki bu şansları kaçırmış olabilirsiniz. İşte bu şansları kaçırdığınızı düşünüyorsanız şayet tekrar elde etmek adına retrolar biçilmiş kaftandırlar. Aynı zamanda çocuklarınızla alakalı bir sorgulama, aşk hayatınızla alakalı bir sorgulama, yatırımlarınızla alakalı bir sorgulama yapmak adına da uygun bir süreç olacaktır. Ama onun dışında tabii ki yeni şanslar adına da durağan bir süreçten bahsedebiliriz. Evet 28 Temmuz'a geldiğimizde ise Aslan yeni ayı ile beraber ayı kapatıyoruz. Aslan Burcu'nun 5 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizin haritanızın 9. evinde etkili oluyor sevgili yay burçlarım. Demek ki yeni bir yol var yaşantınızda. Yeni bir yola doğru gitmek istiyorsunuz artık bugüne kadar alışık olmadığınız bir yol bu fiziki anlamda bir yol olabileceği gibi tabii ki ruhsal anlamda bir yol da olabilir bir yolculuk da olabilir yeni bir arayış içerisindesiniz yeni kararlar alma arifesindesiniz belki çevrenizi değiştirmek fikrinizi değiştirmek bakış açınızı değiştirmek gibi gündemleriniz de var aslında temmuz ayının sonunda e, enerjiler çok yoğunlaşıyor temmuz sonu ve ağustos başlangıcında özellikle boğa burcunun orta derecelerinde uranüsün kuzey aylığının ve marsın birbirini yakınlaşmasıyla beraber çok ekstrem değişimler yaşayabiliriz. Siz bu etkiyi 6. ev alanında yaşayacaksınız. Özellikle bu süreçte iş hayatınıza, iş rutinlerinizi, iş düzeninize dair çok kadarsel etkiler altında olabileceğiniz gibi sağlığınızla alakalı da temkinli olunması gereken bir süreçte olacaksınız sevgili Ay burçları Bilansa 29 Temmuz'da Merkür Uranüs karesiyle beraber bir iş değişimi, belki hatta şehir veya ülke değişimi gibi kararlar Aniden aklınıza gelebilir, aniden eyleme koyabilirsiniz. E, Temmuz sonu sizin için tabii ki haritanız destekliyorsa çok ani gelişmelere sebebiyet verebilir. Evet Temmuz ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikus hesabından veya opikusastoleje.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz Haziran ayında yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz sevgiler hoşça kalın